Galiba Herhalde tahmin edersen evet. Şu anda Mahmut Efendi cemaati taraftarı. Kristam göremiyoruz ama şu anda şu bölümde olması lazım. Ve bütün insanlar şu anda burayı çekiyor. Ve şu anda bütün insanlar onu çekiyor. Millet tavafı bıraktı, onları seyrediyor. <gülüyor> boş olan yapma Mahmut efendi oldu ama göstermek biz göremeyiz, çok uzağız burdan Yok şimdi normale döndü taval Evet arkadaş doğru söylüyor <gülüyor> Şu anda muhteşem bir görüntü var Çok muhteşem bir görüntü